Beni çekme abone ben. ol. Gel böyle, böyle gel, böyle. Ben Şöyle bir dönelim. Annelerin ayakları altındadır buyuran, kız evlatlarının diri diri gömülmesini men eden, insanlığa ve İslam'a ışık tutan. Bütün ibadetlerimizi akabinde kılacağımız Ayşe Hanım'ın cenaze namazını bir güzel müjdeyi verir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bir büyüğümüzü bugün Rabbimizin vasi rahmetine, sonsuz merhametine uğurlayacağız. Allah'u cahatiyle, şefkatiyle muamele eylesin. Efendimizin şefaatine aile eylesin inşallah. Dünyada çektiği sıkıntılara hastalığı, Rabbim var ise günahlarını kefaret eylesin. Kimi şimşek gibi geçenlerden eylesin. Siz kıymetli sevdiklerine, yakınlarına, ailesine, sapıları neylesine nasip eylesin. Kıymetli müminler. Bir garip yolcu gibi hissedin diyor Allah Resulü. Fi ehl-i hudur, Kendinizi de karım, eşim, dostum, kimler var ise ben de sizler gibi şufani olan dünyada yedim, içtim, gezdim, dolaştım. Bugün itibariyle Yüce Rabbimizin ircu'i ila Rabbik ey kulum bana dün emrine uyarak sizlerin arasından ayrılarak Rabbimin masi rahmetine sonsuz merhametine gidiyorum diye bizlere aslında en güzel vaizi veriyor. Allah-u Teala hakiki da bizleri de bu ölümden ibret alan kullarından eylesin. Bu bulunacağız. Son kez şu dünya hayatından ayrılırken, dünya bir ukravi, insani, İslami haklarınızın helal edilmesini siz kıymetli kardeşlerimizden talep edecek. Ayşe Hanım hali hayatı, Kemal'i i sizlerin bizlerin arasında yaşarken nasıl bilirsiniz? İyi bir insan, iyi bir kul, iyi bir komşu, mümin ve mümine bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Maddi ve manevi, dünyavi, uhravi, insani, isrami, özellikle üzerelerinizde bulunan kul haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Cami gönülden helal ediniz. Allah-u Teala yapmış olduğunuz bu güzel hüsnü şahitliğini zehir kabul eylesin. Namazını dört tekbirle eda ederiz. İlk tekbirde sübhaneke hüccela fena beraber ikinci tekbirde Allahümme salli ve barik duaları üçüncü tekbirde cenazeye mahsus dua vardır. Bilen kardeşlerimiz o duayı okusunlar. Bilmeyenler de o duanın yerine Fatiha-yı Şerife okuyabilir. Dördüncü tekbirde inşallah hep beraber sağ ve sola selam vereceğiz. Hep beraber niyet ediyoruz. Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, meygite için duaya uydum. O hazır olan imama, hatun kişi <gülüyor> الله أكبر <تصفيق> الله أكبر Allah'u Ekber, Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlke ve la fedme sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, kafe yehdi imanına, ehli islamın ervahına, cümle geçmişlerimizin ruhuna, Bugün Rabbimizin vası rahmetine, sonsuz merhametine uğurlayacağımız ailemin değerli büyüğü medarı, iftiharı, merhume Ayşe Hanım'ın temiz ruhuna, şurada bulunan hanımefendi, beyefendi kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna, şurada yatan kiri Mehmet ve Han Hazretlerinin ruhuna, Çanakkale geçinmez destanını yazdıran 250 binin üzerindeki şehitlerimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını seve seve feda eden azı şehitlerimizin ruhuna Allah rızası için el Fatih. Erjimatımız tekrar haklarınızı helal ediniz. Allah razı olsun. Mezarlığımız Ali Paşa mezarlığı. Sevabına ait olmalısın kardeşlerimiz buyursunlar. Araçlar ön tarafta. Belediyemiz otobüs tahsis etmiştir. Kardeşlerimiz ön taraftan otobüse binebilirler. Sağol hepinizi ya. Aç baba. Gel. Gel. Ben de soruyorum. Benim